Hoş geldin. Söz verdiğim gibi pazar hikayelerinde bugün ilk hikayemizi sizlerle paylaşıyorum. Bunlar dediğim gibi aktifliğin yanında pasif olarak da çalışabileceğiniz hikayeler. İçerisinde Türkçe açıklamaları bulunacak. Bu sebeple dilediğiniz kadar dilediğiniz yerden dinlemeniz mümkün. Öncelikle ben hikayeyi okuyacağım. Ne kadar anladığını test edebilirsin. İspanyolcan yoksa hiç önemli değil. Sadece dinleyip telaffuza dair bir fikir edinebilirsin. İlerleyen süreçlerde ne kadar çok dinlersen, ne kadar çok alıştırma yaparsan İspanyolcanın da o kadar geliştirilmesi yaşayacağı öngörülmekte. Daha sonrasındaysa tekrar hikayeyi okuyacağız. Bazı sorularımız var bugünkü hikayemizde onlara cevap vereceğiz. Bu sebeple ben hikayenin uzun olacağını, videonun uzun süreceğini düşündüğümden yan tarafa bir e, tablo oluşturacağım. Böylelikle dilediğin dakikaya, dilediğin aşamaya giderek oralardan hikayeyi dinlemen mümkün olacak. Hikayelere destek vermek istiyorsan kanala abone olabilirsin ve ben video attığımda haberdar olmak için de zile basıp bildirimleri açman mümkün. Hikayeye geçmeden önce şuna değinmek istiyorum. Şimdi bazı fiillerde bu üçüncü kişiye göre çekimlenmiş böyle olur, şu şu anlama gelir, eril dişilikten böyle olur gibi açıklamalara gireceğim. Başlangıç seviyesindeki bir insan, kendi başına hiç çalışma yapmamış bir insan, bunlar nereden geldi, nereden çıkıyor, bu ne böyle diye düşünebilir hiç merak etmesin, dinlemeye devam etsin. Dinledikçe, biz yeni hikayelere geçtikçe bunlar teker teker oturacak. Tamam mı? Bu ne böyle? Bu nereden gelmiş? Benim seviyemi aşıyor diye düşünmeyin. Haliyle siz aktif bir çalışma yapmadığınız zaman evde bunların size zorluk çıkarması mevcut. Çünkü benim göstereceğim her fiilin her konunun ayrıyeten oturup çalışılması gerekiyor aslında. Ama ben pasif olarak çalışarak da İspanyolcanızı geliştirebileceğinizi düşünüyorum ve inanıyorum buna. O yüzden dinledikçe dinledikçe, yeni hikayelere geçtikçe, daha çok kullanım gördükçe bunlar oturacaktır. Hiç merak etmeyin. İlk hikayemiz Jose'nin hayatı. Minik bir hikaye okuyarak başlıyorum. Jose es un chico de España. El es Espanyol. El vive en Asturias, Una zona que está al norte. Jose vive muy cerca de la playa porque el vive en Gijón. Es una ciudad que tiene playa. Jose... Va todos los días a la playa. A José le gusta mucho hacer deporte. Él corre todos los días 10 km por la playa. José también hace surf. Él tiene una tabla de surf. A José le gusta mucho Gijón porque puede hacer muchas cosas. José tiene muchos amigos. Ellos van a la playa cuando salen de la escuela. La arena de la playa es muy fina. La mejor playa de Gijón es San Lorenzo. En esta playa hay gente todo el año. José y sus amigos van muchas veces a San Lorenzo. Bu ilk aşamamızdı. Ne kadar anladığını şöyle küçük küçük kenara not alabilirsin. Şimdi ben tek tek kelime kelime açıklayacağım. Bakalım daha sonrasında ne kadarını anlaman mümkün oluyor. Öncelikle bu hikayelerde şöyle bir sıkıntı var. Nasıl ki biz Türkçe'de o Jose, o İspanya'da o şöyle yapıyor, o bilmem ne demiyorsak yani o Jose İspanyalı bir sürü arkadaşı var diye o'yu çıkartıp devam ediyorsam İspanyollar da aslında konuşmada aynısını yapıyorlar. Hikayede tamamıyla Jose'ye ait bir hikaye olduğu için sürekli o diye atıf yapmak istemiyorum. Biraz yapay duruyor çünkü. O yüzden onları çıkaracağım hikayeden. Daha böyle... Doğal bir hikayeymiş gibi okuyalım istiyorum. Bu hikayelerde ben mümkün olduğu kadar isim, sıfat, zamir, edat vesaire şeklinde bilgiler vermeyerek hani belki Türkçe dil bilgisi zayıf olanlarınız için de e, basitçe anlayabileceğiniz bir açıklama yapmaya çalışacağım. İlk cümlemizi ele alacak olursak, Jose es un chico de España. Teker teker gidelim. Jose zaten özel bir isim, çocuğun adı. Es, ser fiilinden gelmekte ve Türkçedeki olmak eylemine tekabül etmekte. Nasıl ki Türkçede mak, mek eklerini çıkarıp yani ben gelmek, sen gitmek, o uyumak demiyorsam, ben geldim, sen gittin, o uyuyor şeklinde kişiler ekliyorsam, zamanlar ekliyorsam kendimi açıklayabilmek için her dilde de bu geçerli. O yüzden ben bu ser eylemini öyle olduğu gibi bırakmıyorum ve... Bunu Jose'e göre çeviriyorum. Nasıl çeviriyorum? Geniş zamanda çeviriyorum. Bu hikaye geniş zamanda anlatılan bir hikaye. O yüzden serin çekimlerinden Ese gidiyorum. Es, o olmak demek çünkü. Jose, olmak, un, un bir anlamına geliyor arkadaşlar. İspanyolcada kelimeler eril ve dişil olarak ayrılıyorlar. Bu sebeple de buna gelen her şey, bunlarla bir bütünlük bir grup oluşturan diğer kelimeler, diğer ekler, her şey eril ve dişil olarak ayrılacaklar. Chico'ya geliyorum. Chico çocuk demek, erkek çocuk demek. Bu erkek çocuk olduğu için buradaki birin bu çocukla uyum sağlaması gerekecek. Un chico bir çocuk. İspanya zaten İspanya de de bize den dan anlamlarını bir yerden bir şeyden anlamlarını verecek. Türkçe'de biz bunu sona ekliyoruz. İspanyolca da kelimelerin başına ekleniyor. O halde toparlayacak olursam, Jose olmak bir çocuk İspanya'dan Jose İspanya'dan yani İspanyalı bir çocukmuş. Es Espanyol es o olmak Espanyol, İspanyol. Yani o olmak İspanyol, o İspanyol dur. Bibe en Austurias. En bize bulunma halini verecek evde, işte, okulda, kütüphanede. Bibe, birbir eyleminden geliyor ve yaşamak anlamına geliyor. Yine serde yaptığımızı bizim birbir eyleminde de yapıp bunu Jose'e göre çevirmemiz gerekiyor. O yüzden de o yaşıyor Austurias'ta. Yani Jose İspanya'dan bir çocukmuş, İspanyolmuş, virgülle ayrılmış, devam ediyor. Una, sona, sona bölge demek. Genellikle kelimeler a ile bitiyorlarsa dişil, o ile bitiyorlarsa eril oluyor. Genellikle yalnız bunun çok fazla istisnası var. Başta gördüğümüz bu un vardı ya, onun bir de dişil hali var demiştim, una var demiştim. İşte bu una diye kullanılıyor burada, bir bölge demek için. Çünkü neden? Sona, dişil bir kelime. Una, sona. K ile bağlamış. Şimdi şöyle. K'yi biz Türkçedeki ki olarak düşünebiliriz. Tek tek kelime kelime gittiğimizde tabii ki de böyle değişik sıralamada olan Türkçe bir anlam çıkacak. Daha sonra onun anlam bütünlüğüne bakmamız gerekiyor. Çünkü İspanyolcanın cümle sıralaması, İspanyolların düşünme mantığı bizimkinden farklı. O yüzden ben bunu ki olarak alacağım. Okumada kolaylık kazanın diye. Una, sona. Bir bölge ki... Esta, esta, estar eyleminden geliyor. Yine olmak anlamına geliyor. Bizim Türkçe'mizde bir tane var. İspanyolca da iki tane var olmak anlamına gelen. İngilizce bilenleriniz için ser ve estar İngilizce'deki to be fiiline denk geliyorlar. Estarı da demek ki ben ne yapmam lazım bu sefer? Bu şehre göre çekimlemem gerekiyor. Al norte. Kuzeyde demek. Bu arada en norte diye Türkçe'ye çevirdiğimizde kullanmamız gerekirdi değil mi? Kuzeyde, kuzeyde bulunmak diye kullanmamız gerekirdi. Ama bunlar çoğunlukla uyum sağlasa da bazı bazı yerlerde farklılık gösterecek. O yüzden en norte değil al norte olarak kullanıyorum. Al normalde yönelmedir, a casa, eve, al trabajo, işe, okula, arabaya şeklinde yönelmelerde a'yı kullanıyorum. Burada bizim tam Türkçemizde uyuşmayan bir kullanım görüyoruz. Problem değil, al norte, kuzeyde demek. Esta olmak, ne olmak? Üçüncü kişiye göre ele almış. Yani diyor ki, una zona bir bölgedir ki olmak kuzeyde, yani kuzeyde olan bir bölgeymiş. Bibe muisterka ne la playa, playa, plaj demek. Yani yolcada isimler, bazı türdeki kelimeler diyeyim. Böyle eklere sahip, artikulo, artikel diye geçen bu tarzda eklere sahipler. Un, una dediğimiz şeyler bizim belirsiz olduğunda kullandığımız, yani işte İspanya'dan bir çocuk, kuzeyde bir bölge şeklinde kullandığımız. La'da ise artık belirli yani bilinebilecek, karşı taraf tarafından algılanabilecek zamanlarda kullandığımız. Ekler diyeyim. Oradaki plajın herkes tarafından bilinebileceği düşünüldüğünden La Playa şeklinde kullanmış. Serka yakın demek. Muy çok demek. Muy serka çok yakın. O zaman Bibe yaşıyor demiştik. Yaşıyor çok yakın. De, den, dan anlamına geliyordu. Den, la playa. Plajdan, çok yakın bir şekilde yaşıyor. Gördüğünüz gibi yine bizim Türkçede, Türkçemizde uyuşmayan bir kullanım var. Çünkü biz plaja yakın diye kullanırız. Değil mi? Bizim için bir yönelmedir. Ama İspanyollar bir yerden yakın olmak, evden, parktan, plajdan yakın olmak şeklinde kullanıyorlar. O yüzden cerca, de, edatıyla, de ekiyle birlikte kullanılan bir sıfat, bir e, kelime. O yüzden diyor ki, Jose yaşıyor çok yakın plajdan. Plaja çok yakın yaşıyormuş. Porque, porke çünkü anlamında. Vive yaşıyor. En bulunma, neyde bulunuyormuş bakalım. Xihon. Bu ne kadar kötü bir kelime ya. Xihon'da yaşıyormuş. Devam ediyorum. Es o olmak dedik. Dır anlamına geliyor. O olmak. Una. Ciudad. Ciudad şehir demek. Una'yı kullanmışım ben burada. Eğer una'yı kullandıysam bir demekti ve bir şey için kullanılıyordu. O zaman ciudad kelimesi bir kelime midir? Maskulen bir kelime midir sizce? Yoksa dişil, feminen bir kelime midir? Dişil bir kelimedir. O yüzden una'yı kullanıyorum. Es una ciudad. O bir şehir olmak K açıklıyor ki o bir şehirdir ki T ne Playa. Playa, plaj demekti. Tiene, tener eyleminden geliyor. Tenerin geniş zamandaki çekimleri Tengo, tienes, tiene, tatata ta, ta diye devam ediyor. Tiene, tener eyleminden geliyor. Sahip olmak, malik olmak diye çevriliyor. Lakin biz Türkçemizde kardeşe sahibim, sen çocuklara sahip misin diye kullanmayız. Benim var, senin var, oranın var şeklinde kullanırız. O yüzden birinin bir şeyinin olması, varlık yani bir mevcudiyet ve kişiye aitlik söz konusu. Tener eyleminde sahip olmak şeklinde de düşünebilirsiniz yine de. Tiene var yani onun varmış. Neyin var? Şehirin var değil mi? Şehirden konuşuyorum hala. Playa. Plajı olan bir şehirmiş. Yani diyor ki o olmak bir şehir ki sahip plaja. Plaja sahip olan bir şehirmiş. Gijon. Bu Kahramanımız ba todos los días a la playa. Playa, plaj dedik la diye kullandım çünkü neden bu Hilton şehrindeki plajdan bahsediyorum? Belirli bir plaj olduğu için la şeklinde kullanıyorum. A da demiştim şu al nortede belirtirken yönelme demektir, değil mi? A la playa yani plaja. Los Díaz. Şimdi yukarıda görmüştük ya La Playa diye. Bu bir belirtici bir şeydi. Los da onlardan olup çoğul halde kullanılan belirtici bir ek, artikel. Bunları internetten detaylı olarak bakmak isterseniz İspanyolca artikeller şeklinde aratabilirsiniz. Todo, bütün demek. Şimdi todo, todo, bütün demek. Bunlarda ne demiştim? Eğer bir isim, erilse ya da dişilse ya da çoğulsa ya da tekilse ona eklenen, onunla grup oluşturan diğer kelimelerin de onlarla aynı şeyde olması lazım. Yani dia a ile bitmesine rağmen eril bir kelimedir arkadaşlar. Bu sebeple todo şeklinde kullanmış. Toda şeklinde kullanmamış. Aynı zamanda dias çoğul olduğu için çoğulluk s harfiyle yapılıyor. Todosunda çoğul olması gerekiyor. İspanyollar bizim Türkçe'de yaptığımız gibi sık sık sesi korumaya çok dikkat ed ediyorlar yani. Çok özen gösteriyorlar sese. O yüzden bunların bir bütünlük oluşturması gerekiyor. Los da yine aynı şekilde. Todos los días. Hoş. A José le gusta mucho hacer deporte. Bu gustar eylemi. Gustar eylemi bizim düşündüğümüzden çok çok daha farklı bir şekilde algılanıyor İspanyollar tarafından. O yüzden de öğrencilerin en çok zorluk çektiği fiillerden birisi. Hatta çoğu öğrencim daha öncesinde gördüyse eğer ezberlemiş olarak geliyor derslere. Daha sonra mantığına giriyoruz. Biraz zorluyor bizi ama yapabileceğinizi düşünüyorum. Geliyorum, başlangıca dönüyorum. Deporte, spor demek, hacer, yapmak eylemi, hacer deporte, spor yapmak, mucho da çok demek, muy ve mucho arasında şöyle bir fark var, mucho'yu biz isimlerle kullanıyoruz, isim dediğimiz nedir? Bir kelime nasıl sorusuna cevap vermiyorsa isimdir arkadaşlar, yani mesela koltuk, nasıl? Koltuk. İyi koltuk, eski koltuk, rahat koltuk şeklinde kullanmadım değil mi? Koltuk şeklinde kullandım. O zaman nasıl diye sorduğumuz zaman, bize böyle anlamlı bir cevap vermiyorsa ben muyla değil, muçoyla kullanıyorum. Bunun da yerine göre değişecek. Muça olabilecek, muços, muças olabilecek. İlerleyen zamanlarda, gördüğümüz hikayelerde onlara değiniriz. Legusta, şimdi şöyle, biz ne deriz mesela? Uyumak. Uyumaktan hoşlanırım. Deriz, ya da işte benden hoşlanıyor musun deriz. Ne yaparız yani? Gustar'la kullandığımız kişiye yaptırırız o eylemi. Mesela ben uyumaktan hoşlanırım. Kim yapıyor eylemi? Hoşlanmak eylemini ben yapıyorum çünkü. Çünkü ben hoşlanıyorum. İspanyollar böyle düşünmüyorlar. İspanyollar benim yani hoşa giden bir şey varmış gibi düşünüyorlar. Şöyle uyumak hoşuma gider. Ben yapmıyorum bak ben olduğum yerde duruyorum. Uyumak eylemi benim hoşuma gidiyor. Aksiyonu uyumak eylemi yapıyor. Ya da mesela senden hoşlanıyorum. Tamam mı? Ben Türkçe'de ben senden hoşlanıyorum. Eylemi ben yapıyorum. Ama İspanyolca'da ben olduğum yerde duruyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sen öyle gelmişsin, benim hoşuma gidiyorsun. Tamam? Bu şu gördüğünüz le, legusta'daki le, ona anlamına geliyor. Bunu her gördüğünüzde ona şeklinde düşünebilirsiniz. Legusta. Ona gidiyor değil mi? Jose'ye gidiyor. Zaten ah Jose demiş. Jose'ye bir yönelme var. Ona gidiyor. Çok spor yapmak. Yani çok hoşuna gidiyormuş spor yapmak. Corre. correr eyleminden geliyor. Yine ona göre çevirmişim. Koşuyor. Todos los días. Her gün demiştik. Diez. Zaten sayıla yazmışım. Kilometros. Kilometre. Bunu neden kilometros yapmışım? Çünkü diyet birden fazla olduğu için, çoğul olduğu için ne yaptık? Grup oluşturacak şekilde aralarında bütünlük sağladık. Porla playa, playa, plaj demiştik, bilinen bir plaj artık bizim için por dediğimizde üzerinden demek, yani o civarda demek. Por birçok anlama gelecek, ilerleyen zamanlarda görürüz. Buradaki anlamı üzerinden demek, yani plajda plaj oralarda 10 ee, kilometre koşuyormuş her gün. Tambien aynı zamanda demek. Tampoco'da negatifi. Umarım bir gün görürüz. Ase yapmak demekti. Hoseye göre çevirmiş. Ase. hose yapıyor. Surf. Surf yapıyormuş aynı zamanda ayrıca. Tene Onun var demiştik yukarıda. Tabla de surf. Buradaki de de mesela Bizdeki böyle isimler bazen grup oluştururlar, tamam mı? Bunlara isim tamlaması denilir. Yani mesela kapının kolu olur, işte e, arabanın kapısı olur, Dilan'ın kardeşi olur. Bunlar birlik oluşturan, bir grup oluşturan kelime bütünlükleridir. Tabla, de surfta, bu sörf tahtası. Tabla, oradaki tahta anlamına geliyor. De surf, sörfün tahtası, tamam mı? Sörf tahtası. Una'da neden kullanıldığı? Bir demekti ve tabla dişil bir kelime olduğu için a ile bitiyor ve bizim genel kuralımıza uyuyor gördüğünüz gibi. Yani TNE onun var, una tabla de surf, bir sörf tahtası. Yine söylemiş, Ah Jose le gusta mucho. Ne demiştik? Jose'nin çok hoşuna gidiyormuş. Kijon. Kijon şehri. Jose'nin çok hoşuna gidiyormuş. porque Çünkü... Puede hacer muchas cosas. Cosa, şey demek. Cosas diye kullandıysa ne anlama gelir? Şeyler. Muchas, mucho, mucha, muchos, muchas. Bunlar ne demekti? Çok demekti. Neden muchas diye kullanmış? Muchas, cosas. Bir bütünlük sağlamak için kullanmış. Hacer ne demekti? Yapmak. Puede, puede poder eyleminden geliyor. Şimdi bizim Türkçede şey var. Uyuyabilirim, gelebilirim, gidebilirim. Böyle yeterlilik belirttiğimiz şeylerde fiile hop kaydırı veriyoruz. İspanyolcada öyle değil. İspanyolcada bağımsız bir fiil oluşturuyor. Tıpkı İngilizcedeki can fiili gibi. Puede'yi hosaya göre çevirdiğime göre demek ki o bir yeterliliğe sahipmiş. Bu puede'yi hosaya göre çevirdim. Asere dokunmayacağım artık. Neden? Çünkü benim amacım Fiil kim tarafından yapılıyor? Aksiyon kim tarafından yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Bunları vermek. Ve ben bunu poderle, puede diyerek, kosa'ya göre göstererek zaten vermişim. Tamam? Puede hacer. Yapabilir. Muchas cosas. Birçok şey. Tiene. Onun var. Muchos amigos. Bunu artık yaparsınız diye düşünüyorum. Amigo arkadaş demek. Birçok arkadaşı var. Tamam mı? Çok fazla arkadaşı varmış. Çünkü amigo, amigos oluyorsa arkadaşlar çoğula dökmüşüm. Mucho, muchas, o, e, o oralardaki bir şeyler. O yüzden muchos amigos çok arkadaş demekti. Tiene de onun var demekti. Ellos, ellos onlar demek ban şuradaki bağ vardı ya gitmek onu açıkladık mı Ay, unuttuk galiba ir eyleminden geliyor gitmek anlamına geliyor Jose'e göre bağ olmuştu onlara göre de ban oluyor tamam mı onlar gidiyorlar çünkü Ala playa plaja cuando zaman ki buradaki cuando da tilde yok daha önce çalışanlarınız varsa eğer o yüzden ne zaman gibi bir soru yaratmayacak bana zaman ki diye bir cümle bağlama aracı tamam mı Eos ban ala plaja plaja gidiyorlar. Cuando zaman kim salen salir eyleminden geliyor. Daha önce görmedik çıkmak anlamına geliyor. Salir eylemi Eos'a göre çekimliyorum. Salen onlar çıkıyor. De la escuela. Escuela okul demek. Niye la diye kullanmış? Escuela ile bitiyor. Dişil bir kelime. Bilinen bir okul niye onların okulu? Çünkü de la escuela okuldan. Yani diyor ki onlar gidiyorlar plaja zaman ki çıkıyorlar okuldan. Yani okuldan çıktıkları zaman plaja gidiyorlarmış. La arena. Arena kum demek. Neden la arena olmuş? Arena dişil çünkü. Neden la o plajdaki kum, belirli bir kum. O yüzden de la playa. Playa plaj demekti. Ne yaptık? Yine bir grup oluşturduk değil mi bu, bu D ile birlikte? Plajdan kum değil, plajın kumu. Buradaki de farklıydı. Tıpkı yukarıdaki ne gibi? Playa de... Dur kız o değil oraya daha varmadık. Neyse yukarıda... Ha. Una tabla de surf gibi. Sörf tahtasıydı değil mi? Sörfün tahtası. Öyle bağlıyordum. Plajın kumu es ne demekti? Yukarıdaki Jose es un chico de España gibi. Ya da es Español gibi. Es, olmak demekti. Es, yani, muy, fina, fina, ince demek arkadaşlar. Sal, fina mesela tamam mı? İnce tuz. Bunu kullanabilirsiniz. Yani demek ki ne diyor? Plajın kumu diyor. Çok, ince diyor. La mejor playa, mejor, daha iyi demek. Tamam mı? Bien, iyi, mejor, daha iyi. La mejor diye başına la ya da el getirdiği zaman... N'e çıkıyoruz artık. N'lere oynuyoruz. La mejor playa. En iyi plaj. De, Xihon de ile bağlamış. Xihon'un en iyi plajı es olmak. San Lorenzo. Bu da artık özel isim. Esta playa en ne demekti? Bulunmak. Esta bu demek. Tamam mı? Esta playa bu plaj da en çünkü değil mi bulunuyoruz bu plajda ay Abel eyleminden geliyor var olmak demek tenerle arasındaki fark bunun hiçbir kişiye ait olmaması yani evde bir telefon var dersem kime ait olduğunu bilemem değil mi ama benim telefonum var dersem senin telefonun var mı dersem bunlarda bir kişiye aitlik vardır demek ki burada genel bir mevcutluk söz konusu en esta Playa, bu plajda ay var gente gente insan demek kasi termino gente insan demek todo bütün el año año yıl demek el año belirli bir yıl todo el año todo bütün demekti el año belirli bir yıl bütün yıl boyunca tamam mı yıl boyunca bütün yıllar değil todos los años değil yıl boyunca bütün yıl tamam mı? bu plajda bütün yıl insanlar varmış José y sus amigos. Amigo neydi? Arkadaş. Amigos ne no olur? Arkadaşlar. Sus amigos. Onun arkadaşları. Tamam mı? Su onun demek. Ban. Gidiyorlar. Çünkü neden? EOS ban'da da görmüştük bunu. Beth. Kez demek. Beces. Kezler demek. Seferler demek. Muchas veces. Yani birçok seferler, birçok kez. A San Lorenzo. San Lorenzo ya, birçok kez gidiyormuş José ve onun arkadaşları. José es un chico de España. Él es español. Él vive en Asturias, una zona que está al norte. José vive muy cerca de la playa, porque él vive en Gijón. Es una ciudad que tiene playa. José va todos los días a la playa.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 Sonuna geldik. Yorumlarda neler düşündüğünüzü, işe yarayıp yaramadığını, işte ne kadar sıklıkla dilediğinizi ya da bana ne bileyim ayrıyeten bir şey istemek isterseniz bunları belirtebilirsiniz. Çok sevinirim. Ben güzel vakit geçirdim. Umarım sizler de beni dinleyerek İspanyolcunuzu güzel güzel, keyifli keyifli, geliştirebiliyorsunuzdur. Hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Onları da video geçiş ekranında bitiş ekranında bulmanız mümkün. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazar görüşmek üzere.